Efendim bu haftaki konumuz Ali İmran Suresi 100. Ayet-i Kerime. Ama bu hafta farklı bir şey yapalım istedik. Genellikle kılık kıyafetle saç uzatıp kısaltmakla sınırlandırdığımız bu ayet-i kerimeyi biraz daha geniş anlamda kendimizi ve hayatımızı sorgulayarak daha derinlemesine anlamaya çalışalım istedik. Bu hafta önce soruları kendimize, sonra siz değerli izleyicilerimize ve bütün Müslümanlara soruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Hepimiz hayatımız boyunca en korktuğumuz şeyle imtihan alıyoruz. En korktuğumuzsa Allah korusun. Cenab-ı Hakk'ın ikram eylediği iman hakikatinden kopmak, iman dairesinden çıkmak. Allahu Zülcelal'in bizlere ikram eylediği Kur'an-ı Kerim'in şeriatinden, Resul-ü Ekber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolundan, Ehli Beytin güzelliğinden, Evliyaullah'ın hikmetinden uzak kalmak küfre düşmek. Soru 1. Gerçekten Müslüman gibi mi yaşıyoruz? Bugün yaşadığımız dünyada Müslüman gibi yaşayamaz olduk. Müslüman gibi düşünemiyoruz, Müslüman gibi yiyip içmiyoruz, Müslüman gibi hayatımızı devam ettiremiyoruz demekteyiz. Etrafımıza baktığımızda Müslümanlık bu değildir, Müslümanlar böyle mi olur, buna da Müslüman mı denir veriyoruz Gözlerimiz hep dışarıda, hep başkasında. Kendimizi sanki imani açıdan en doğru noktada en iyi şekilde varsayıyoruz. Oysa ki Cenab-ı Hak bizleri bizzatihi kişisel olarak uyarıyor. Soru 2. Ehli kitaba benzememek nasıl olur? Hayat tarzlarımız, yiyip içtiklerimiz, hareket ve fiillerimiz, hatta kıyafetlerimiz hep bilindik konular. Peki ya düşünce biçimimiz? Kim zaman birileri bunu sadece kıyafetle özdeşleştirip bu kıyafetlere uyanların küfre düşmelerine vesile olacaklarını beyan etmiş. Nihayetinde kıyafet bir örtüdür, bir araçtır. Örtülmesi gereken uzuvlar zaten belirtilmişken, Belli bir şekli ve kalıp emredilmemiştir. Yani üniforma mantığıyla tek tip giymediğimizde iman dairesinden çıkmıyoruz. Soru 3. İç dünyamız yani özümüz kıyafetten önce gelmez mi? Şimdi bize kızıp köpürecekler var. Konuyu biraz daha açalım. Elbette ki bu mesele üzerinde gösterilen ehemmiyetlere saygı duyuyoruz. Doğrudur, kabul ediyoruz. Ancak asıl mesele iç dünyamıza bakmamız gerekmiyor mu? Hristiyanlar bugün dünya hayatını elde edebilmek için gece gündüz ticaretlerini büyütmeye çalışmıyorlar mı? Yahudiler her ne kadar kendi aralarında faiz yemeseler de faizle iştigal ederek başka insanların haklarını çiğnemiyorlar mı? Soru 4 Yahudiler, Hristiyanlar, Putperestler Kısacası Müslümanlardan hariç dünyaya meyletmiş kim varsa dünya ve içindekilere sahip olabilmek için Ellerinden gelen her şeyi yapıp gecelerini gündüzlerine katmıyorlar mı? Günde 8 saat çalışmak, 8 saat dinlemek ve 8 saat eğlenmenin bir insan hayatının ihtiyacı olduğu hayatımızın her safhasında gece gündüz bize aktarılmıyor mu? Yarın öleceğimiz bilincini kaybetmişçesine tıpkı Hristiyanlar gibi haftanın bir gününde yılın bir ayına sıkıştırılmış bir dinin inanç biçimi olduğu ve bunun sadece camilerde yaşanması gerektiği iddia edilmiyor mu? Bu iddiaların ardından tıpkı Hristiyan ve Yahudiler gibi düşünmeye başlamıyor muyuz? Halbuki Allah-u Zülcelal'in yarattığı her günün içinde O'nun istediği gibi düşünmek, O'nun istediği gibi yaşamak ve bunun için de Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını örnek almamız gerekmiyor mu? Soru 5 Zaten farklı düşünmüyor muyuz? diyenlere soruyoruz. Onlar da başlarında var olan hikmet ehlini reddedip Kendilerince bir şey uyduranların peşine düşmüşlerdi ya. Bizler de bugün hikmet erbabının hiçbir işe yaramayacağını söyler hale gelmedik mi? Yahudiler de Hristiyanlar da başlarında var olan ehli İslam'ın hakikatini söyleyen hikmet erbablarından uzaklaşarak dünyanın kurtuluşu için farklı yoldan çıkmış ve sapkın düşünceleri ortaya koymamışlar mıydı? Bu ortaya koydukları değerler onları dinlerinden hatta muharref olmuş dinlerinden uzaklaştırmadı mı? Peki ya şimdi bizler aynı şekilde düşünmeye başlamadık mı? Soru 6 Aynı soruyu şimdi tekrar soruyoruz. Farklı mı düşünüyoruz? Biz de dünyaya etmiyor muyuz? Dünyaya meylediyoruz. Dünyadan bizler alıkoymak isteyen insanlardan, alimlerden ve evliyalardan uzak duruyoruz. Birbirimizi değil, çocuklarımızı bile değil. Şimdi en çok kendimizi düşünüyoruz. Ve buna nazaran bu ayeti kerimeyi hala kıyafetlerle ve adetlerle mi sınırlandırıyoruz? İşin hakikatine gelince iman dairesinden uzaklaşmak çekincesiyle sınırlarını Hristiyanlar ve Yahudilerin çizdiği bir düşünce biçiminde bizim de o küfre kanıp gitmemizden korkuyoruz. Umuyoruz ki bir an önce Rabbimiz bizleri bu halimizden kurtaracak vesilelerle beraber olmayı hepimize nasip bir müessere eylesin. Hadi kalın sağlıcakla.